Tanrı Şiva birçok şekil alabilir, onu korkutucu ve gaddar bir yüz ifadesiyle görebileceğiniz gibi bir aile babası olarak da görebilirsiniz. Şiva genellikle ürünlü saçları, alnındaki üçüncü gözü ve taşıdığı üç uçlu mızrakla birlikte resmedilir. Vücudun küllerle lekelenmiş, saçları karışık ve kobralardan yapılmış bir çelenk giyerken görülür. Büyük Yogi ve Büyük Öğretmen olarak tasvir edilir. Sembolik formları olan Linga ya da Fallus da Şiva'yı temsil eder. Linga, Şiva'nın yaratıcı gücünü simgeler. Bir tapınağın mabedinde göreceğiniz Linga, size o tapınağın Şiva'ya ithaf edildiğini gösterir. Burada çok ilginç bir obje olan ve üç şehir zaferi anlamına gelen Tripurantaka'yı görüyorsunuz. Shiva, zafer pozu veren bir okçu olarak tasvir edilmiş. Efsaneye göre üç iblis kardeş kefaret ödeyerek yok edilemez üç şehir inşa etmelerine izin veren bir hediye alırlar. Cennette altından, gökyüzünde gümüşten ve yeryüzünde de demirden üç şehir. Yenilmez olduklarını bildikleri için tanrıları ve insanları rahatsız etmeye başlarlar. Ama bir vardır. Her bin senede bir, üç şehir birleşip tek bir şehir olur. Ve ancak bu esnada bir ok ile yok edilebilirler. İnsanlar ve tanrılar Şiva'dan yardım isterler. Üç şehir birleştiğinde Şiva güçlü okuyla şehirleri yok edip dünyayı kötü güçlerin zürnünden kurtarır.